Bütün fermente gıdalar sağlığa yararlıdır. Fermente gıdalar denilince de enkralı kefirdir. Kefir videomu da bakabilirsiniz. Ama alış sirkesi üzerinde Türkiye'de büyük bir tartışma var. Acaba damartı kanıklarını açıyor mu? Daha önce bu konuda bir video hazırlamıştım. Onu da kısa özet olarak burada geçeceğiz. Ama size yeni, yeni Türkiye'den yayınlanmış bir çalışmadan ilginç veriler aktarmak istiyorum. Bir kere her şeyden embel batıda alış sirkesinin ekstresi kullanılıyor. Yani sirkenin kullanımı sadece bize özgü. Bir de İran'da kalp yetmezliğinde destek tedavisi için kullanılmış. İçinde sirkenin antashininler ve flavonoidler var. Dolayısıyla antioksidanlar açısından güçlü, iltihap karşılığı, şeker, kolesterol ve aynı zamanda tansiyonda da bir miktar düşüş sağlıyor, sindirmede yardımcı. Ek olarak da saç dökülmesini önlediği ve yeni saç çıkartığı iddia ediliyor. Bu konuda çok detaylı bilgi maalesef yok. Şimdi efendim dünyadaki tek çalışma alıç sirkesinin üzerine İzzet Baysal Üniversitesi'nden yapılmıştı. Ve burada küçük bir grup, 37 kişilik bir grup. Bunlar genellikle şeker hastası, yüksek tansiyon olan obez kişiler. Bu kişiler de alıç sirkesini kullanmışlar. Nasıl kullanmışlar diyecek olursanız yemeklerden sonra 20 mililitre, üzerine de 40 mililitre su ve 4 hafta kullanmışlar. Ve bu 4 haftanın sonucunda ortaya çıkan sonuçlar şöyle olmuş. Birincisi bunlar 4 haftada 1,5 kilo zayıflamışlar. Vücut kitle indeksi azalmış. Ortalama kan şekeri 10 mg kadar düşmüş. Hiç fena değil. Tansiyonda küçük ve büyükle birer puanlık çok küçük düşüşler var. Kolesterol ve LDL'de düşüş görülmüş ama gene küçük ölçülerde. HDL iyi kolesterolü de yükseltmiş. Ve sonrasında, yeni takip ediyorum ben bunu, yeni bir şey var mı diye. Sadece İran'da kalp yetmezliğinde destek tedavisi olarak ilaçlarla beraber kullanılmış. Ve en önemlisi diğer ilaçlarla etkileşiminin düşük olduğu saptanmış. Yani güvenli demiş. Ama şeker, tansiyon ve diğer ilaç etkileşimleri konusunda çok detaylı bilgiye sahip değiliz açıkçası. Fakat yeni bir çalışma var. O da şu. İngiltere Cevit Üniversitesi'nde sirkelerin antioksidan özellikleri incelenmiş. Bakın bir numara nar sirkesi, iki kuşburnu, üç ise alıç sirkesi. Maalesef gördüğünüz üzere iki yöntemde de birincilik nar'da, ikinci kuşburnu, üçüncü alıç ve elma sirkesi ise son sırada. Bu oldukça ilginç bir durum. Sanırım piyasada satılanları yapmışlar. Belki doğal olanlarda bu antioksidan. 3 daha fazla olabilir. Dolayısıyla fermente gıdalardan uzak kalmayınız efendim. Eğer fermente gıdalar açısından bir tercih yapacak olursanız dediğim gibi kefir birinci sırada olması gerekir. Efendim ilginiz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalınız.